Seven kadın ne yapar, nasıl hareket eder? İşte onun videosu arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Size baktığında gözlerini sabitler. Çünkü o an, ona o zaman durmuştur. Söylediklerinize gülerken gözlerinize bakmaya devam ediyordur. Oturup tüm gün sizi izlese hiç sıkılmaz ve tüm günün geçtiğinin farkına bile varmaz. Bu yüzden siz konuşurken anında cevap veremez. kelimeler kafasında bolonlar halindedir. Onları tutup sıraya koymak o kadar zordur. Yanınızda çok rahat olamaz. Gerginsin galiba, rahat da falan deseniz de ona işlemez. Sürekli size karşı yenik hissetme duygusu içerisindedir. Hayatınızın aşkıyla dünyanın en neziz vakitlerini geçirirsiniz diye bir şey yok yani. Yanında tutulup kalabilirsiniz. Sorduğunuz bir soruya anında cevap vermez. Bir şey sorduğunuzda veya söylediğinizde önce sessiz sessiz size bakar. Bunun nedeni o sırada içinden oha ne kadar da aynı düşünüyoruz gibi şeyler geçirmesidir. Bu sessizlik süresi de ona epey kısa gelirken size uzun gelebilir. Her dakikası yapacağı bir şey ya da söyleyeceği bir sözle rezil olacağı korkusuyla geçer. İlla ki saçma bir cümle kullanır. Bu kaçırılmazdır. Yalnızdan erken kalkmak istiyorsa bu o heyecana daha fazla dayanamayacağı ve daha fazla rezil olmak istemeyişindendir. Mantıklı düşünemez siz ve çevrenizdekiler hakkında saçmalar. Mantık devre dışıdır. Dolayısıyla söylediği her saçma söz, Yaptığı her saçma davranış size aşık olduğunun işareti sayılabilir. Çevrenizde hiç olmayacak insanları kıskanabilir. Normalde yapmayacağı şeyleri yapabilir. Örneğin evinize gelmek normalde hiç yapmayacağı bir şeyse ve evinize geliyorsa kesin size aşıktır. Ama büyük ihtimal o da farkında değildir. Yanınızda kendini çirkin ve güvensiz hissederken uzaktayken son derece özel hisseder. Uzaktayken kendini acayip güzel ve değerli hisseder. Çünkü söylediğiniz övgeleri sonradan kafasında canlandırır ve gururlandırır. Bir yandan hüzün içindedir. Aşkın verdiği bir hüzün bir yandan da sizi düşünmek ve yüzünü gülümsetir. İçini ısıtır, ah çektirir. Gülümseyişinize güler ama size kusurlarınızdan da bahseder. Kalkkağınıza değil, ufacık bir gülümsemeniz bile tatlı gelir. Size bakıp bakıp güler. Henüz çıkmaya başlamadıysanız bunları asla size söylemez. Sizin fark etmeniz gerekir. Ses tonunuz, yürüyüşünüz, sarılışınız, her şeyiniz ayrı bir güzel, ayrı bir tatlı yedir ona. Ama yüzünüze kusurlarınızı söyler. Bu da içindeki coşkun duyguları saklamaya çalışma çabasıdır. Size kusurlarınızı söyleyen insanları sevin. Bu her noktanızı incelediği ve her noktanızı bir o kadar da sevdiği anlamına gelir. Kötü şakalar yapar ama birlikte gülersiniz. Kötü şakalar aşkın verdiği duygusal zekanın normal zekayı bastırmasından ileri gelebilir. Ama bu şakalar her iki tarafa da komik gelir. Yani eğer böyle oluyorsa ileride dünyanın en uyumlu çiftlerinden biri olmanız mümkün. Araya uzun zaman girerse bile sizi düşünür ve mesaj atar. Saçma sapan bir mesaj da olsa yazar. Sizi düşündüğü 10 aydan sadece bir gününde yazar. Aşık kadının yazmayı bırakma süresi 2,5 yıldır. Yazdığı mesaja nasıl karşılık verdiğiniz de tabii önemli. İlişkinin nasıl sonlandığı da önemli. Kötü bir şey yapmadıysanız, onu çok incitmediyseniz mutlaka size yazacaktır. Kötü bir ayrılık sonrası zaten unutma süresi de kısalır. Sık sık görüşmek ister. Belki önceki ilişkilerinde haftada bir görüşüyordu ve yetiyordu. Ama şimdi iki günde bir görüşmek istiyorsa aşık demektir. Sürekli size kendini tam olarak ifade edemediğini düşündüğünden bu sefer daha rahat olacağım. Daha eğlenceli geçecek düşünceleriyle hep görüşmek ister. Ama sonuç hep hüsrandır tabi. Sizle bir araya geldiğinde yine heyecan örüyordur. Sık görüşmeler sonrası o heyecan yenilir ve o tutkulu aşkın lezzetli vakit geçirme süreci başlar. Her şeyinizi süzer ve karar verir. Ona olan bakışınızı, yanındayken nasıl davrandığınızı, yanındayken başkalarına nasıl davrandığınızı, uzaktayken ciddi sorulara nasıl ve ne sıklıkla cevap verdiğinizi bu gibi şeylere dikkat eder. Aklınıza gelebilecek her şeyi süzer. Bunu yaptı. Demek ki şöyle gibi analizler çıkartır ve hakkınızda karar verir. Arkadaşlarınızın yanında o da varken başka bir kadın hakkında konuşuyorsanız bitmişsinizdir. Uzaktayken uzun bir süre mesajına cevap vermediyseniz bitmişsinizdir. Günler günleri kovalamış ve siz onunla iletişim kurmamışsanız yine bitmişsinizdir. Çünkü aşık kadından normalden yüz kat daha analizci, şüpheci ve duygusal olurlar. Normal kadın nasıl her şeyi ince düşünebiliyorsa aşık olan en inceleri de düşünür ve kalemi de kırar. Onu sevmediğinizi, ona ilişki gözüyle bakmadığınızı, yanında sıkıldığınızı anlarsa anında kaçar gider. Çünkü zaten kendini kötülemeye çok müsait bir zamandadır. Aşık bir aşık bir kadınla iseniz veya siz aşıksanız kıymetini bilin çünkü artık bunlar çok az bulunuyor. İşte kadınlar hakkında bilmedikleriniz. Bakın arkadaşlar bunlar çok acayip bir iler. Her 90 saniyede bir, bir kadın hamileyken ya da doğum esnasında hayatını kaybeder. Kadınlar günde yaklaşık 20 bin kelime konuşurken erkekler 7 bin ile günü tamamlar. Dünyanın en zengin 20 kadını buna 17. sıradaki hariç servetlerini eşlerinden ya da babalarından elde etmişlerdir. Kadınların sır saklayabildikleri ortalama süre 47 saat ve 15 dakikadır. Sır saklama süresi bakın. Antik Roma döneminde kadınlar parfüm olarak gladyatör teri kullanırlarmış. Bu da komik arkadaşlar. İngiltere'de bir kadının ortalama 19 çift ayakkabısı vardır. Bunların 7 tanesini kullanmaktadırlar. Öbürlerini saklıyorlar herhalde. Rusya'da kadın sayısı erkek sayısından 9 milyon daha fazladır. Evet arkadaşlar böyle güzel konulara devam edeceğiz. Sağ alt, alttan kutucuktan tıkladığınızda bu acayip bilgilere... Ulaşma imkanınız var. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. İzlemeye devam diyorum arkadaşlar.